Yaşlanma karşıtı cilt bakımında abartılı söylemlere, boş iddialara, etkisiz ürünlere noktayı koyuyoruz. Nutricina'dan yeni Retinol Boost. Saf retinol, hyaluronik asit, mersin bitkisi özlü bileşimi ve klinik olarak kanıtlanmış etkisiyle bildiğiniz tüm yaşlanma karşıtı rutinlerini unutturacak formül. Gerçek performansı deneyimlemenin tam zamanı. Nutricina Retinol Boost.